Amerika'da bulunan Florida Uluslararası Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Berin ile birlikteyiz. Berin hocamız geçtiğimiz günlerde Amerikan Çevre Mühendisleri ve Bilim Adamları Akademisi tarafından yılın bilim ödülüne layık görüldü. Bu çok güzel bir haber. Hepimiz çok sevindik. Acaba siz bu ödülü nasıl değerlendirdiniz Berin Hanım? Ben de çok sevindim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Beni bu Röportajı davet ettiğiniz için ödül beni hem şaşırttı hem de çok sevindirdi beklemiyordum sürpriz bir şekilde çok iyi arkadaşlar var ödüle layık olabilecek bu sene benim yılınmış ve çok çok çok sevindim Mütevazılık gösteriyorsunuz <gülüyor> Bu ödüle niye layık görüldünüz? Pek çok çalışma yaptınız. Onları da aktarmak istiyoruz. Çünkü siz özellikle çevre konusunda önemli çalışmalar yapan bir mühendisiniz. Bu yüzden bu önemli ödüle layık görüldünüz. Tebrik ediyoruz tekrar. Sizi biraz daha tanıtalım istiyoruz. Hem biz yakından tanıyalım hem de diğer kadınlar da tanısını istiyoruz. Çünkü önemli bir rol modelsiniz. Daha Amerikalarda önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Sizi yakından tanıyalım. Nerede, kaç yılında doğdunuz, eğitim, kariyer hayatınız? Biraz bahseder misiniz? Tabii, memnuniyetle. Ben İzmitliyim. İzmit'te doğdum. Bütün ailem İzmitli. 1955 yılında Yeni Turan İlkokulu'na gittim orada. Benim zamanımda İzmit küçük bir yerdi, çok küçük bir yerdi. Oradan İzmit Ortaokulu, ondan sonra da İzmit Lisesi. Bir tane okul vardı zaten benim zamanımda. Oradan sonra da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okumaya gittim. Oradan uh, Fulbright'la Amerika'ya geldim, çevre mühendisliği okumaya. Uh, suların uh, temizlenmesi, uh, içme suyu uh, konularında çalıştım. Uh, bu ödül daha önce bahsettiğimiz ödül, uh, hayat boyunca yapılan çalışmaları simgeleyen bir ödül, tek bir çalışma değil. O, Toplama, toplam olarak zamanla yapılan a, çalışmaların a, bilim dünyasına yaptığı katkıyı düşünerekten verilen bir ödül. Onun için a, hayatım boyunca yaptığım çalışmaların takdir edilmesi beni a, çok çok sevindirdi. Biraz daha devam eder misiniz? Şimdi evet mezun oldunuz, Fulbright'la Amerika'ya geçtiniz. Sonra neler oldu? Sonra um, Amerika'da University of Wisconsin'e, uh, da mühendislik okumaya geldim. Master'ı ve doktorayı orada yaptım. Oradan mezun olduktan sonra Medicine'dayken evlendim. Eşim de Türk, makine mühendisi. Oradan Boston'a taşındık. Boston'da uh, su uh, ürünleri uh, kurumunda çalıştım uh, birkaç yıl. Oradan özel bir... Uh, bir firmada çalıştım mühendis olarak oradan da Miami'ye geldik şimdi Miami'de öğretim üyesi olarak Florida International University'de çalışıyorum Peki tabii şimdi ben sizin çalışmalarınıza geçmek istiyorum özellikle dikkati çeken çalışmalarınız var hem Florida eyaletinde yaptığınız çalışmalar var hem de e, NASA ile ilgili NASA ile işbirliği ile yaptığınız çalışmalar var e, neler yaptınız biraz özetleyebilir misiniz acaba bize siz hangi alanda uzmansınız ve en önemli çalışmalarınız hangileriydi esasında çalışmalar tamamen a, şans eseri a, tabii biraz kendiniz gayret ediyorsunuz şansınızı kendiniz yaratıyorsunuz ama bazı uh, olaylarda şans testleri oldu. Um, ben um, öğretim üyesi olarak geldiğim zaman Florida'ya um, para destek bulmak için, uh, araştırma yapmak için uh, Amerikan ordusundan uh, bir miktar para aldım. Uh, yağları sudan ayırmak için, filtre, filtreler üzerine. Ondan sonra NASA'ya müracaat ettim yaz, yaz aylarında orada çalışma yapmak için. Onların niye filtreye ihtiyacı olduklarını bilmiyordum o zaman. Beni davet ettiler ve iki yıl orada çalıştım bu filtreleri kullanaraktan uzaya giden araçlarda suyu nasıl tekrar döndürebiliriz, suyu nasıl temizleyebiliriz? Space Shuttle, uzaya giden araçların yarısı o zamana kadar, yarısı Shuttle'ı giderken gördüğünüz zaman, hatta yarısından çoğu su dolu, içi su dolu, inanılacak gibi değil. O çok fazla bir ağırlık yaratıyor o uzay aracının içinde. Ayrıca o uzaydaki International Space Station'da içinde suyu recycle etmiyorlardı. O suyu döndürecek bir şekilde bir sistem yaratmaya çalışıyorlardı. Suyu tamamen içme suyu haline getiremiyorsunuz. Bir yere kadar temizleyebiliyorsunuz. Ama temizleyebildiğiniz ne kadar temizleyebilirseniz o kadar iyi, o kadar az suyu uzaya göndereceksiniz. Ve o çok büyük bir... Çok büyük bir avantajı oluyor öyle bir azaltma yapmanın. Orada o filtrelerle uzun süre uğraştım ve hala da filtrelerle uğraşıyorum. O su filtreleriyle. Değişik filtrelerin tabii değişti. Filtreler önce plastik kağıt gibiydi. Ondan sonra şimdi seramik filtrelerle uğraşıyorum. Seramik filtreler silindir şeklinde ama seramikten yapılmış Su, suyu süzüyor geçerken o büyük bir çalışmaydı şimdi NASA ile başka bir projem var o, Bu, o diğer projeye geçmeden önce tamam. e, ilk yaptığınız NASA'ya yaptığınız o ilk projenin sonuçları ne oldu NASA sizin elde ettiğiniz o sonuçları e, kullanır hale geldi mi nasıl bir fayda çıktı ortaya onları Fazla ı, bilemiyorum ı, ama <gülüyor> bazı bilgiler ı, bana kadar gelmiyor ama eminim ki ı, o yapılan çalışma büyük bir katkıda bulundu. Çünkü NASA'da ı, yapılan çalışmadan dolayı bana da bir ı, ödül verdiler ı, bu işler bittikten sonra. Pek çok kişi çalışıyordu ı, ve benim ı, orada öyle ı, o şekilde ı, onlar tarafından takdir edilmem bana öyle geliyor ki bayağı bir etkisi oldu uzaya giden araçlarda. Peki yaptığınız çalışmayla siz ne sonuç elde etmiştiniz? Yaptığımız çalışmayla suyu mesela 100 litrelik suyu 10 litre haline onda birine kadar indirme şansımızı yarattık. 100 litre göndereceğinizi 10 litre gönderiyorsunuz. O büyük bir büyük bir avantaj. Çok büyük bir avantaj ve bunu da yine atık suyun dönüşümü ile Evet evet suyu devamlı olarak döndürüyorsunuz. Tabi suya atık suya bir miktar ilave oluyor her gün su kullanıldıkça. Uzayda su kullanımı tabi biraz değişik. Banyo yaparken sprey ile yapılıyor. Sprey ve vakumla çekiliyor su. A, çimenler sulanmıyor. Onun için a, çok az miktar su kullanılıyor. Ve o su çok konsantre. O, konsantre olunca suyun a, temizlenmesi çok zorlanıyor. Bilhassa filtrelerle temizlenmesi. Çünkü filtrenin üzerinde jel gibi bir tabaka oluşturuyor ve onu o suyu süzmek gittikçe zorlaşıyor. Onu kolaylaştırmak için bir takım değişiklikler yaptık filtre sisteminde. Önemli olan o değişikliklerin olmasıydı. Gerçekten önemli bir katkı sağlamışsınız yaptığınız çalışmayla. Hani 100 litre yerine artık 10 litre su götürülebiliyor olması çok önemli bir katkı. Sizin de eliniz böylece uzay çalışmalarına değmiş oldu. Peki bu çalışmayı NASA'ya ne zaman yapmıştınız? Bu çalışmayı yapalı 15 yıl falan oluyor. 15 yıl önce yaptınız. 15 yıl oluyor. Ama ben fitrelerle çalışmaya devam ettim. NASA'yla olan ilişkimi devam ettirdim. Onların bir araştırma grubu bir grubu var. Onlar tavsiyelerde bulunuyorlar ne çeşit araştırmalar yapılsın diye. O gruptayım. Beni o gruba katılmaya davet ettiler. Onun için NASA'da çevre mühendisliği konusunda olan uzayda nasıl hayata devam ettirebiliriz? Ne gerekiyor? Uzaya giden insanlarda ne değişiklikler oluyor? O çeşit araştırmalarda bana danışmanlık gibi bir pozisyon var verildi yani bir grup olarak tek bir kişi değilim ama o grubun içindeyim yani siz de danışmanlar kurulunun içindesiniz NASA. öyle öyle Evet Hı -hı. araştırma grubu olaraktan anlıyorum o grubun bir adı var mı o, o gruba advisory board diyorlar burada danışma grubu diyorlar her NASA Center'ında öyle bir grup var ve o grupta her üniversiteden bir kişi seçiyorlar o gruba katılsın diye. Benim üniversiteden ben ben seçildim orada. Enteresan bir yapılanma tabii bu. Hani NASA'nın çalışmalarında böyle üniversitelerden temsilcileri bir araya getirerek bir kurul oluşturması çok güzel bir çalışma. Hani Bu yüzden herhalde ilerleme kaydediliyor değil mi? Çünkü çeşitlilik sağlanmış oluyor. Herhalde çünkü iki tarafta kazançlı oluyor bu bu çeşit bir ilişkiden. Biz NASA'nın neye ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Onlar da en iyi şekilde araştırmaları nasıl götürebiliriz, onu onu anlıyorlar. Peki şimdi NASA ile hangi çalışmayı yapıyorsunuz? Bu çalışma ne zaman başladı? Amacı nedir? Neden? <gülüyor> şimdi NASA'da değişik araştırmalar yapılıyor değişik bölümler var fizik araştırmaları kimya araştırmaları o araştırmalar sırasında bir uh, proses uh, yaratılmış uh, bu proseste bir katı bir madde var bu madde den su geçtikçe uh, madde değişiyor ve amonya alıyor sudan artık sularda çok fazla amonyak oluyor o amonya alıp fosfor da fazla oldukça ama amonyak daha büyük bir problem amonya alıyorsunuz bu madde bağlıyor amonya ondan sonra maddeyi o katı maddeyi ısıtınca amonyak tekrar çıkıyor gaz olarak ve madde ilk baştaki haline dönüyor onu devamlı olarak kullanabiliyorsunuz Bu bunu yaratmışlar daha başka çalışmacılar. Fakat nasıl bunu nasıl piyasaya süreriz ve dünyada böyle bir şeyi, prosesi nasıl kullanabiliriz onu incelememizi istediler. Ben ilgi gösterdim, inceledik. Şimdi incelediğimiz zaman bazı problemler var. Dünyada öyle bir prosesi kullanmak için çok daha otomatik hale getirmek gerekiyor. Bazı yerlerde proses takılıyor, um, otomatik uh, halde değil. Şimdi uh, onu um, otomatik bir şekilde dünyada yani hani düğmeye basaraktan uh, çalışacak ve suları temizleyecek, amonyak alacak, amonyak gaz haline gelecek. Uh, onu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi o, o, o sistemle uğraşıyoruz. Birkaç yıl uğraşacağız gibi gözüküyor. <gülüyor> Zor bir sistem, zor bir çalışma. Kolaylıklar biliyoruz. Bunun dışında yaptığınız başka çalışmalar da var galiba. Onları da bize aktarır mısınız? Bunun dışında değişik çalışmalar yaptım. Çalışmalarımın çoğu bana enteresan gelen çalışmalardı. Çalışmaların büyük bir kısmı yağlarla suyun nasıl ayırabiliriz? Biliyorsunuz burada. Birkaç yıl önce hatta 10 yıl oldu galiba 10 yıl mı 5 tam olarak emin değilim. British Petroleum bir su kirlenme olayı oldu burada Florida civarında. Ve ondan sonra çok büyük miktarda araştırma çalışmalarına büyük bir yoğun çalışmalara paralar verildi. Oradan ben bayağı bir araştırma parası aldım. Bu çalışmaları yağ, yağ sudan ayırmak için, sahillerdeki e, yağ sahile gelmeden temizleyebilmek için bir takım çalışmalar yaptım. Başka bir çalışmam da um, şimdi sonuç. Çalışmaların sonucu ne olmuştu? Hani Çalışmaların sonucu, o, çalışmalar hala devam ediyor. O, suyu yağ yüzdüğü zaman ya mümkün olduğu kadar a, aktıktan sonra hemen müdahale etmeniz gerekiyor. Bekledikçe havaya karışıyor, suya karışıyor ve ondan sonra toparlaması çok zorlaşıyor. Biz yukarıdan kumla, kum koyaraktan düşen yağ, aşağıda bir torba gibi bir, bir sistem tutup kumla o ya o torbanın içine yöneltip sonra o torbayı tabi kumla gelecek alacaksınız ve yakacaksınız ya sonra kumlar tekrar kum haline gelecek tekrar kullanacaksınız gene gene böyle devamlı bir dönüşüm olan bir sistem yaratmaya çalışıyoruz o çalışmalar hala devam ediyor bayağı ilgi gördü nereye kadar gidecek şu anda bilemiyorum hı hı. ve bir başkası? Bir başkası, tabii bu benim araştırmaları biraz birbirinden ilgisiz gibi gelecek size ama çevre mühendisliğinde olduğum için değişik konular oluyor. Bir başkası katı artıklarla ilgili. Katı artıklarda şimdi üzerinde bakteriler yapışmasın diye bir madde kullanılıyor. Suyu itiyor madde, su üzerinden yuvarlanıp gidiyor su damlacıkları. Fakat bu... Madde e, silikon var içinde, yandığı zaman a, çıkan gaz, a, yandığı zaman katartıklar a, bozulduğu zaman metan gazı çıkartıyor. Bu gaz yandığı zaman içindeki bu madde olduğu için silikon a, kum kum parçacıkları haline geliyor ve a, gaz makinelerinde enerji yandığı enerji için yandığı zaman bir birikim yaratıyor ve makineyi durduruyor. A, bunu nasıl önleyebiliriz? Gazı bu enerji için göndermeden gazdan bu malzemeyi nasıl ayırabiliriz? O konuda çalışıyoruz şimdi. Sudan değil havadan gaz halinden ayırmaya çalışıyoruz. Çevre mühendisisiniz. Doğru olarak evet. farklı farklı alanlarda çalışmalar yürütüyorsunuz. Hepsi de çok kıymetli çalışmalar. Peki bir çevre mühendisi olarak şu anda dünyanın gidişatını nasıl görüyorsunuz? Sizden işte en büyük sorun iklim değişimi, ozon tabakasının delinmesi, yani hala daha çevre sorunlarının çok yüksek oranda seviyede devam ettiği bir küredeyiz, yer küredeyiz. Siz ne görüyorsunuz? Dünyanın şu anda bulunduğu tablosu ne durumda? Dünyanın şu anda dur durumu biraz uh, ürkütücü uh, ve pek çok uh, problem var ve problemler uh, daha çok büyüyor. Uh, ama bu problemler yeni problemler değil. Hepimiz biliyoruz bunların ne olduğunu. Uh, şu andaki COVID problemini de biliyorduk olacağını. Çünkü o da çevreyle ilgili. Uh, daha önce böyle bir şeyin olacağının bazı belirtilerini gördük mesela burada kuş kuş flusu, bird flu diyorlar swine flu bu domuzların flusu. bunlar bunların belirtisiydi böyle bir bir şey olacaktı şimdi onu gördük gittikçe değişik bir şey değişik bir şey ve bundan sonra da daha değişik bir şey çıkacak iklim değişikliği büyük bir sorun İklim değişikliği bilhassa sahil bölgelerini ben Florida'dayım bilhassa sahil bölgelerini alçakta olan bölgelerini çok etkileyecek ve şu anda görüyoruz biz o etkiyi pek çok olay su basmasına sebep oluyor hafiften bir yağmur yağsa veya gelgit olaylarının belli zamanlarında su basıyor. Hatta İzmir'e bir ayda yağması gereken yağmur. 8 saat içinde yağdı ve İzmir'e su bastı. Evet şimdi su suyu su idaresi olarak 100 yıllık olaylar var. 100 yılda böyle bir sel basma olayı olacak deniyor. 100 yıllık olay 100 yılda bir oluyor. 100 yılda bir olan olayları şimdi biz 10 yılda bir veya daha sık görüyoruz. Bu 100 yıllık Olay on yıllık olay haline geldi ve bunun bunu hissediyoruz. Başka bir e, sorun da um, bu artıkların miktarının çok fazla artması e, ve malzeme. E, Ham malzeme bunu nasıl idare edecek kadar çıkartılabilecek o büyük bir sorun. Bilhassa elektronik malzemelerde bir kere kullanılıyor, atılıyor. Ve bunu materyalleri bu malzemelerden çıkarmak, bilhassa metalleri çıkarmak çok zor. Çünkü plastikle metal birbirinin içine girmiş vaziyette. Onun için bazı teknolojilere ihtiyacımız var. Bunu bu problemi çözebilmek için. Başka bir sorun su içme suyu sorunu. Dünyanın dört üçü su diyoruz ama o içilir bir su değil. O suyu içilebilecek su, tatlı su dediğimiz su miktarı belli o, o miktar fazla değişmiyor fakat dünya nüfusu artıyor dünya nüfusu arttığı için su sağlama çok zorlanıyor herkese suyu yetiştirebilmek için başka bir sorun da yiyecek Çünkü pek çok kişi daha şehirlere taşındı ve daha bir şehirli oldu ve tarım yapan miktar kitle çok azaldı bunu bu yiyeceği nasıl sağlayacağız dünya nüfusu artıyor ama değişik yerlerdeki artış farklı ve tarım yapan kesim gittikçe azalıyor onun için yiyecek sorunu olacak diye düşünülüyor yakın zamanda yıllar önce burada bir grup toplanmıştı işte bilim adamları, bu falcılar, falcılar da vardı, gelecekte psikologlar, gelecekte hayat nasıl değişecek, ne olacak, işte 100 yıl sonra hayat nasıl olacak diye. Onların yaptığı görüş, yiyecek büyük bir sorun olacak. Enteresan bir görüş de kadınlar... Kadın, <gülüyor> kadınların sayısı daha fazla olacak erkeklerden kadınlar çünkü daha verimli olarak çalışıyorlar diye o da enteresan bir şeydi buluştu Bu toplantıyı kim düzenlemişti burada onu um, Amerikan government uh, düzenlemişti ama bu bayağı oluyor 10-15 yıl önce işte 21. yüzyılda yüzyılın sonunda hayat nasıl değişecek ne olacak hayat stilimiz nasıl standartlar nasıl değişecek onların yaptığı bazı buluş daha doğrusu gelecekte nasıl olacak diye 10-15 tane madde yazmışlardı bir tanesi yiyecek, öbürküsü de dikkatimi çeken hatırladığım kadınların sayısı erkeklere göre daha fazla olacak deniyordu. Olsun. Bütün çabamız eşitliğin sağlanması için hep de söylüyoruz kadınların yılı olacak yeni yüzyıl diye. Demek ki öngörülmüş bir şey bu. Şimdi bu, Evet, bu grupta falcılar da vardı söyleyeyim. Hepsi bilim adamı değildi ama onların görüşüne göre öyleydi. <gülüyor> Enteresan tabii da olması. Şey, şimdi siz saydınız hani sorunları, çevre sorunlarını, belli başlı sorunları saydınız. Peki ne yapılması lazım? Acilen gördüğünüz nedir? Devletlerin yapması gerekenler nelerdir sizce? Acilen yapılması gereken gelecek jenerasyonu bir şekilde bu çeşit düşünmeye alıştırmak, şartlandırmak. Çünkü bizim jenerasyonlarımız böyle bir hayata alışık değil. Bizde çok büyük bir değişiklik yapmamız gerekiyor ve o bize normal gelmeyecek. Bizim ona alışmamız zorlanacak. Ama gelecek jenerasyon, okullarda başlarsak bu önemli, hayat değişecek. Bizden sonraki nesiller için hayat daha zorlu, zor olacak. Biz Bizim neslimiz bence en şanslı nesil. Şu anda en şanslı nesiliz ama bundan sonraki nesiller bizim kadar şanslı olmayacak. Hava daha kirli olacak, su daha kirli olacak, yiyecekler daha az olacak. Bunları düşünerekten... Bu konuda eğitime biraz önem vermek gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. O çevre bilincinin aktarılması gerekiyor. Evet. Sizin vizyonunuzu biraz daha alabilir miyim? Yani nasıl bir gelecek vizyonu görüyorsunuz? Bizden sonraki nesiller için mi, bizim nesil için mi? Her ikisi de. <gülüyor> Bizim nesil, biz fazla bir değişiklik görmeyeceğiz çünkü olaylar çok yavaş değişiyor. Şu anda bir olay değişmeye başlarken yavaş yavaş başlıyor ondan sonra birdenbire değişiyor. Çok böyle eksponansiyel olarak gidiyor. Biz şimdi bu aşağıdaki dönemdeyiz. Değişiklikleri biliyoruz ama onların etkisini fazla hissetmiyoruz. Havanın kirliğini biliyoruz ama fazla hissetmiyoruz. Yani kanser olayları artıyor biliyoruz ama başkası ne oluyor diyoruz. Ben hala buradayım ama başkasında oldu. Bana ben uzakdayım veya o onun oradaki şartlar böyleydi benim şartlarım böyle. Ama bir zaman gelecek ki başkası biz olacağız. O, bizim şartlarımız da o şartlara gelecek, bizim sularımız da kirlenecek, havalar da biraz kirlenecek. Onun için bizim nesil fazla hissetmeyecek, bu olaylar çok yavaş oluyor. Ama bundan sonraki nesiller, bizim torunlarımızın nesli biraz karanlık günler geçirecek, öyle görüyorum ben. Karanlık günlerden kastınız nedir? Zor günler, bu mesela şu andaki olay COVID olayı, bizden önceki nesil böyle bir şey yaşamadı. Biz yaşıyoruz. Bizden sonraki nesiller daha sık yaşayacaklar bu çeşit olayları. Hava kirlenecek, belki dışarıya hiç çıkamayacaklar. Belki tamamen bir şey giyerek, solunum aletleriyle dolaşacaklar. Hava belki o kadar kirlenecek, su belki çok fazla kirlenecek. Onlar yavaş yavaş oluyor. Ama biz düşünüyoruz ki dünya büyük, dünya çok büyük ama dünya sandığımız kadar büyük değil bildiğiniz gibi. Sizinle biz mesela şu anda konuşuyoruz karşılıklı dünya artık o kadar büyük değil. Ben çocukken Jules Verne'in 80 günde dünya etrafında dolaşma kitabını okumuştum. Çok çocuk olarak 80 gün nasıl yaptı ama şimdi düşünüyorum 80 gün. Bir günde yapılacak şey niye 80 günde yapmış diye düşünüyorum. <gülüyor> Dünya küçük. Deminki tabloda benim aklım kaldı. Çünkü hani dediniz ki bizden sonraki nesil dışarıya hep maskeli, özel kıyafetlerle çıkmak zorunda kalacak. Onu biraz daha açar mısınız? Yani ne kadarlık bir zamanda nasıl bir yaşam şekli gerçekleşecek? Şimdi onu bilemiyoruz ama oraya doğru bir gidişin olduğunu görüyoruz. Mesela suların yükseldiğini görüyoruz bu iklim değişikliğinden dolayı. Ama bu suların yükselmesi bir günde olmuyor, bir ayda olmuyor, on yılda olmuyor. Ama oluyor, onu görüyoruz. Suyun kirlenmesini de, bu tatlı suyun kirlenmesini de görüyoruz. Çünkü at, pek çok atık toprağa geçiyor ve topraktan suya geçiyor ve o su belli bir şekilde temizleniyor. O temizlenmeyi daha değişik bir şekilde yapmak gerekecek. Ee, yani yap, o, o çeşit teknolojimiz var ama her yerde kullanılmıyor. Onu değiştirmek gerekiyor. Ee, dünya nüfusu çok hızlı artıyor. Bilhassa bazı yerlerde, bazı bölgelerde e, çok çok fazla density çok fazla ve o insanda insanlarda psikolojik olarak bir etki yaratıyor o psikolojik etkinin bir başka bir etkisi değişik olaylar yaratıyor bu olaylar tek bir olay tek tek değil ama birbirine bağlı olabiliyor pek çok zaman bilhassa kalabalık yerlerde o Havanın kirlenmesini de yavaş yavaş hissediyoruz. Bazı yerlerde 40-50 sene önce hiç konuşulmayan olaylar, kanser olayları artık pek çok küçük yerlerde, pek çok yerlerde günlük olay haline geldi. Ve bu çeşit kirlenme olayları, endüstri ilerledikçe bir takım temizleme sistemleri, yapılmadıkça bu olaylar hepimizi etkileyecek bu artık olayları hepimizin çünkü hava dünyanın etrafında dolaşıyor dünya döndükçe atmosfer her tarafa gidiyor belli bir yerdeki olay orada kalmıyor değişik yerler etkilenebiliyor onun için başka birisinin problemi bizim problemimiz hepimizin problemi haline gelecek zamanla peki az önce bahsettiniz Bizi bekleyen bu çevre sorunlarının çözülebilmesi için dediniz ki çevre farkındalığı, çevre bilincinin eğitim sisteminde mutlaka çok iyi bir şekilde gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Peki bunun haricinde acilen devletlerin ne yapması gerekir? Önce bir takım uh, kurallar konması gerekiyor. Industry uh, de... Uh üststri olan ilgilenen kişilerin kişiler zengin kişiler onlar pek çok kişiyi şeyi kontrol edebiliyorlar olayları ama önemli olan hepimizin bu olaylardan sorumluluk alması ve çevre hepimize ait tek bir kişiye ait değil. Ve bir artık bir, bir proses konduğu zaman, yeni bir fabrika açıldığı zaman herkes çok seviniyor. Çünkü yeni bir e, iş ortamı yaratılıyor. Ama aynı zamanda çevreye olan baskı da artıyor. E, onu bir şekilde daha iyi kontrol edebilmek ve hem işi yaratabilmek hem de onu e, çevreyi düşünerekten o prosesi, o fabrikayı çalıştırabilmek... E, önemli önemli bir konu onu daha bir şekilde to, toplu olarak düşünmek gerekiyor yani ama tabii aklıma, hemen aklıma gelen bir Kyoto sözleşmesi Evet Türkiye bu sözleşme imzaladı ama gereğin acaba yerine getiriyorlar mı devletler mış gibi mi yapıyor hangi devlet bu konuda iyi durumda hangi devlet hangi kötü durumda ve Türkiye'nin karnesi çevre karnesi nasıl onu Türkiye'nin çevre karnesini tam olarak bilmiyorum ama tabii bazı devletler onu imzaladı, bazıları imzalamadı, bazıları yürürlüğe koymak istiyor. Fakat temizlemeyi yaptığınız zaman olayların yapılan malzemenin fiyatı artıyor. Çünkü yeni bir sisteme yeni bir proses, yeni bir temizleme ünitesi koyuyorsunuz. O yapılan malzemenin ne yaratıyorsanız, araba diyelim mesela, arabanın fiyatını arttırıyor. O zaman daha ucuza yapan başka birisi, başka bir yerden tabii piyasayı eline geçirebiliyor. Onun için bu herkesin, herkesin bunu bütün memleketlerin, yalnızca bir memleketin değil, çünkü balans bozuluyor. O balansı tutabilmek için herkesin, bunu bir şekilde anlayarak yapması gerekiyor. Hı hı. Hani bir tane derler ya bir tane kötü elma bütün elmaları bozuyor, o hale getiriyor. Yani bir bir kişi yapmazsa, uygulamazsa veya ne bileyim el altından başka bir şeyler oluyorsa, o o hepimizi hepimize zarar veriyor. Yani aslında yapılabilecekler belli, sözleşmelerle de devletler bunları yapacaklarını taahhüt etmiş durumdalar ama pek çok engel var bu engellerin aşılarak yapılması gerekenlerin yapılması gerekiyor ama... uygulaması çok zor uygulaması çok zor Çünkü fiyatlar çok artıyor bu çevreyi düşünerekten sistemi değiştirmeye başladığınız zaman fiyatlar çok artıyor ve ne olacak o zaman? İşte onu, onu öğrenmek için kötü bir derse ihtiyaç gerekiyor. Şu anda o kötü derslerden birini yaşıyoruz. Peki demin bahsederken siz dediniz ki biz pandeminin geleceğini aslında görmüştük kuş gribiyle, domuz gribiyle. Büyük bir şeyin, daha kötü bir şeyin geleceği bu işaretleriydi bunlar. Şu anda yaşadığımız koronavirüs salgınının Çevre ile ilişkisi nedir? Çevre kirlendiği için mi biz bu sorunu yaşıyoruz sizce? Şimdi etraftaki e, olaylar değiştiği zaman, hava kalitesi değiştiği zaman veya su kalitesi değiştiği zaman bu olay etraftaki kimyasal olayları, malzemeleri, bakterileri değiştiriyor. Onlar mutasyona uğruyorlar ve tek bir şey değil yani bu mutasyonu yaratan. Ve olaylar değiştikçe bu bilhassa hayvanların etrafımızdaki hayvanların yaşayış tarzı bizim yaşayış tarzımız kullandığımız malzemeler bunlar değiştikçe etrafımızdaki bakteriler de değişiyor mikroorganizma virüsler de değişiyor. Ve bu değişmeyi biz fark etmiyoruz ama bazı hayvanlar fark ediyor onları gördüğünüz gibi o kuş grubu işte domuz grubu onlar o, o hayvanlarda bazı etkileri oldu. Biz yukarıda bir olan bir organizmayız bu hayvanlara göre o kadar sensitive değiliz ama zamanla daha büyük bir şey daha kötü bir şey olacak çünkü. Etrafımızdaki çevre aynı yerde kalmıyor. Havanın kalitesi değişiyor, suyun kalitesi değişiyor. Hayvanların yaşayış tarzı değişiyor. Yediğimiz yiyecekler değişiyor. Biz 50 sene önceki insanların yediği şekilde yiyip içmiyoruz. Daha değişik şeyler yiyoruz. Pek çok şeyi içinde ne olduğunu bilmeden... Yiyoruz hayvanlar da öyle <gülüyor> hayvanlar da öyle onlar gene yani hayvan biz biraz seçiciyiz ama hayvanlar seçici değil kuşlar işte domuzlar seçici olmayan hayvanlar onlar ne bulurlarsa yedikleri için onlarda etkiler daha fazla oluyor bizde biz, de, biz... <gülüyor> bir ders alacağız hani çevre konusunda yapılması gerekenler yapılamıyor ancak büyük bir ders almamız gerekiyor. Tıpkı şu anki pandemi gibi. O dersler, o kötü olaylar neler olabilir başka bizi bekleyen? Bizi bekleyen olaylar bildiğiniz gibi bu olaylardan hayatımız tamamen değişti. Biz insanlar sosyal bir sosyal bir yarat yaratığız. Sosyal birbirimizi görmeye ihtiyacımız var, birbirimizi konuşmaya ihtiyacımız var. Ama bunu kırdığımız zaman, bu çeşit hayat stilini kırdığımız zaman daha değişik psikolojik olaylar olacak. Bana öyle geliyor. Mesela eğitim biraz kırıldı. Değişik. Şimdi biz Zoom'la eğitim yapıyoruz. O talebeler bizim bizim gibi öğrenmiyorlar dersleri ve bunun şimdi hepimiz uzaktan ders vermeye veya uzaktan çalışmaya mümkün olduğunca alıştık şimdi deseler ki yarın işler açık istediğiniz gibi gidebilirsiniz bilmiyorum yüzde yüz herkes gidecek mi veya herkes gitmek isteyecek mi Çünkü biz kendimizi o şekilde şartlandırdık ki bu böyle de hayat devam ediyor. Ve bazı iyi tarafları var, kötü tarafları da var ama bazı iyi tarafları da var böyle bir hayatın. Onun için hepimizde böyle bir duraklama olacak ve bu duraklamayı zamanla, bunlar bu çeşit olaylar gene olacak. Bu koronavirüse bu, bu, bu, bu yılın veya bu, bu, bu bir yüzyıllık bir olay değil, 30-40. Yıl sonra tekrar başka bir e, virüs çıkacak, Baş, başka bir, a, o, çık, bir bir şey çıkacak çünkü kuş a, gribi, domuz gribi ikisi arka arkaya çok yakın oldu ve bu da ondan sonra bu oldu. A, bundan sonraki de. A, Bence yakın, yani çok yakın dediğim 30-40 yıl içinde bizden sonraki nesil böyle bir olayı veya buna benzer bir şeyi görecek. Bana öyle geliyor. Tabii bu hastalık açısından söylediğiniz Hastalık gibi. açısından. Çevre açısından en büyük dersler ya da en büyük olaylar neler olacak, öngörünüz ne? Çevre açısından dediğim gibi su ve hava kirliliği Çünkü biz uh, ikisine de çok ihtiyacımız var uh, ve suda ve havada fazla bir seçim yapamıyoruz uh, havayı ben bu havayı burada nefes alacağım öbür tarafta nefes alamayacağım almayacağım diyemiyorsunuz Çünkü nefes almak zorundasınız su da aynı şekilde uh, suyu bulduğunuz zaman uh, o bulduğunuz su tek su oysa başka bir su ben bunu içmeyeceğim bugün içmeyeceğim ama kaç gün içmeyeceksiniz bulduğunuz suyu içmek zorundasınız bir şekilde bir şekilde temizleyip elinizde ne varsa içmek zorundasınız Çünkü ona ihtiyaç var Bunlar çok büyük olay bizde hayatımızda belki bizim nesil değil ama bizden sonraki nesilde bayağı bir etki yapacak Nasıl bir etki yapacak? O tabloyu biraz resim olarak bize gösterir misiniz? Etkisi insanlar bence bu çevreye gittikçe daha önem vermeye başlayacaklar. Herkes şu anda çevre o kadar hepimizin her gün düşündüğü bir şey değil. Daha ziyade her gün olarak mesela iş, iş çok önemli işimizin olması. Ama çevre suyun temiz olması, havanın temiz olması o kadar önemli değil. Ama öyle bir zaman gelecek ki havanın temiz olması ve suyun temiz olması işimizin olmasından daha önemli olacak. O, o büyük bir e, nokta. Henüz orada değiliz. Peki ben sizden şöyle bir resim istiyorum. Deminki gibi resimler. Hani gelecek kuşakların e, sokağa dışarı çıktıklarında sürekli maskeli ve özel giysili yürüyebilecekler, hani ancak böyle çıkabilecekler, bu gidişata dur denilmezse, çevre konusunda önlemler alınmazsa bunun gibi nasıl bir yaşam şekli, nasıl bir dünya resmi ortaya çıkacak, örnekler, başka örnekler de verebilir misiniz? Tabii. bu örnekler esasında dünyada şu anda bazı yerlerde var. Bunu çok dünyanın çok kalabalık olduğu bazı bölgeler var. İnsanların çok kalabalık olduğu mesela Hindistan'ın bazı yerleri, Çin'in bazı yerleri insanlar üst üste yaşıyorlar ve çöpleri temizleyerekten çöplerin atıldığı yerde oradan bir takım kazanç sağlamaya çalışıyorlar. Bu insanların onu görüyoruz. Pazar yerlerinde çok az bir şey satılıyor. Yüzlerce, binlerce insan ve satılan satılan yiyecek çok az miktarda o oradaki insanları besleyecek. Böyle bir hayat, böyle bir zorlu bir hayat şu anda bazı yerlerde var dünyada. Ama bu bu zorlu olan kısımlar Gittikçe genişliyor. Beş yıl sonra daha başka yerler aynı şekle gelecekler. On yıl sonra, elli yıl sonra, belki yüz yıl sonra hepimiz aynı durumda olacağız. Belli bir değişikliğin yapılması lazım. Ya nüfus artımının biraz durdurulması lazım. Çünkü dünyadaki olan malzeme belli. Bir tek bu. Gördüğümüz malzeme. Dışarıdan gelen başka bir şey yok. Çok limitli. Ve artan şey nüfus. Adam başına düşen a, yiyecek miktarı, çıkartılan yiyecek miktarına göre çok az. Gittikçe azalıyor. A, adam başına düşen a, temiz su miktarı gittikçe azalıyor. Gereken hava, belli bir miktar bir hava, atmosfer. Ve atmosfer her gün, her gün gittikçe daha kirleniyor. Ve bu atmosfer hepimizin etrafında. A, hepimiz... Hareket ediyor dünyanın etrafında ve hava kirli, kirlendiği zaman bu atmosfer bu noktaya geldiği zaman a, insanlar a, hepimiz a, bu kirliliğe karşı bir, bir, bir şey yapacağız ama bu nasıl olacak kimler buna a, maddi olarak a, böyle bir şeye a, imkanları olacak. Mesela maske takacağız, ne bileyim dalgıçlar gibi bir takım bir şeyler giyeceğiz belki ama bu herkese e, belki pahalı olacak. Herkes buna e, mal, maddi imkanları mümkün olmayacak. E, onun için dünya nüfusunda belki bir değişiklik olacak. Bir Nasıl e, yaşadığımız şekil biraz değişik olacak eğer bir şey yapmazsak. Bazı filmlerde bunları görüyoruz zaten. E, yani bu Filmlerde düşündüğümüz bazı kötü anlar, şu anda yaşıyoruz, o Film, yani şu andaki hayatımız filmlerdeydi, On, 20 sene önceki filmlerde böyle olaylar oluyordu, koronavirüsten o noktaya geldik, birbirimizden uzak duruyoruz, olacak düşünecek bir şey değildi bu 30 yıl önce. E Birazcık içim karardı. Niye içim karardı? Hani çünkü yapılması gerekenler belli ama maliyet sorunları var. Bu yüzden de yapılamıyor. Ama peki yani seyircimi kalacağız. Az önce dediniz ki nüfus sürekli artıyor. Dünya nüfusunun bir şekilde durması gerekiyor. Bunun dışında başka neler olabilir? Yani böyle seyircime kalacağız. Yoksa neler yapılmalı? Sizden duymak isterim. O kadar iç karartıcı değil. Çünkü a, tabiatta çok güzel şeyler de var. Bu güzellikleri görüp onları muhafaza etmek de önemli. A, dağlar var, kelebekler var, kuşlar var, değişik hayvanlar var, değişik bitkiler var. Bunları gördüğünüz zaman onların tabiat güzel. Tabiatın bize verdiği... Çok büyük hediyeler var ve onları görmek ve onları muhafaza etmek önemli. Yani yalnız, adam İçinizi karartmak istemiyorum çünkü bir tek insanlar yok dünyada. Bir tek insanlar yok. Hayvanlar var, tabiat var, ağaçlar var, meyveler. Yani tabiat devamlı bir şeyler veriyor. Ve tabiatın o güzelliğini anlayıp, onları muhafaza edip, ve onları daha iyi bir şekilde herkese göstermemiz lazım. Çünkü tabiatın bir değeri var. Onu hani görmezlik. Evet. Hani benim so sormak istediğim şey sizin acilen yapılması gerekenleri madde madde saymanız. Ha, hani evet evet. Neydi? Dünya, dünya nüfusu çok artıyor. Bu artış hızının bir şekilde yavaşlatılması gerekiyor gibi. Başka neler olmalı? Aa, bu mesela aa, bu kullandığımız pek çok aa, malzemeyi bir defa kullanıyoruz. Mesela su şişelerini aa, veya plastik torbaları bir defa kullanıyoruz, atıyoruz. Plastik, aa, plastiğin bozulması 100 yıl sürüyor. Bir, bir plastik şişe attığınız zaman onu artık tanınmaz halde görebilmek 100 yıl sonra. 100 yıl bizim torunlarımızın torunu çok uzun bir dönem bizim o kadar bir uzun bir süre için iz bırakacak bir şey yapmamız bence suç öyle bir şey onun için ne yapacaksak mesela 10 yıldan fazla kalabilecek tabiatta kalabilecek bir şeyi kullanmamamız lazım veyahut da bir şey kullanıyorsak onu Tekrar uh, kullanıma sokulabilecek hale getirmemiz lazım. Bu çok önemli bir bir, bir nokta. Uh, bu de, devamlı kullanılabilir hale getirmek bazı malzemeleri. Çünkü uh, böyle bir iz bırakmaya hakkımız yok bizden sonraki uh, nesillere. Uh, başka bir uh, sorun uh, gene uh, sularla bahsedeceğim suları mesela elimizde bir pek çok kişide görüyorum yağ kalıyor veya kullanılmamış bir şey kalıyor onu hemen toprağa atıyorlar. Ama bu toprağa atılan ıı, sıvı ıı, atıklar toprağı kirletiyor ve toprakta çok uzun süre kalıyor bazıları, bazı bazı malzemeler. Bunları yaptığımız zaman hani bizim ev, evin içinde değil artık dışarıda bana ait değil diye düşünüyorsunuz ama bu bizim torunlarımızın torunlarına ait. Onu düşünme, düşünerek yapmamız gerekiyor. Onun için bir kafamızda bazı değişikliklerin yapılması, olması gerekiyor. Henüz bu bizim nesilde tam olarak yok ama bizden sonraki nesillerde eminim bir şekilde daha iyi bir bilinçli olarak olacak. Ben sizin kişisel olarak neler yaptığınızı şimdi merak ettim açıkçası. Günlük hayatınızda çevreyi korumak adına nasıl bir davranış kalıbınız var? Yani bu çöp ayıklamaktan tutun da suyun kullanımına varana kadar havayla ilgili hangi tedbirleri alıyorsunuz ve nasıl bir yaşam tarzınız var çevreyi korumak için? Benim yaşam tarzım sizin yaşam tarzınızdan pek fazla farkı yok. Çünkü ben... Bu şekilde alıştım ve değişmesi pek zor. Ama böyle bazı şeylerin yapılması gerektiğini biliyorum. Aa, ayırsam çöpleri bir süre ayırıyordum. Ama ondan sonra çöplerin burada aa, nasıl aa, atıldığını gördüm. Herkes ayırıyor. Ayrılan şeyler bir yere gidiyor tekrar birleştiriliyor. <gülüyor> Onu gördükten sonra... Niye ayırıyorum diye ben düşündüm ama bu bu şekilde çünkü benden sonraki nokta benimle aynı yerde değil hepimizin aynı yerde olması lazım bu bazı değişikliklerin olması için. Başka birisi ben ne kadar yaparsam yapayım ama başka birisi yaptığımı bozuyorsa niye böyle yapıyorum diyeyim benim günlük hayatım sizin günlük hayatınızı az çok aynı öyle tahmin ediyorum. Ben de çevre mühendisi olduğunuz için daha farklı yaşıyorsunuzdur diye düşünmüştüm. Hani daha farklı bir bilinci sesine siz. Şaşırdım açıkçası şimdi aynı hayatı yaşıyoruz diye. Ama, ama önemli olan her günü dışarı çıkıp baktığınız zaman güneşin doğduğunu görüyorsunuz bir hayata devam ettiriyorsunuz ne bileyim etrafta bir ağaç görüyorsunuz bir kuşun sesini duyuyorsunuz rüzgarın sesini duyuyorsunuz onlar insana yaşadığını hissettiriyor ve onun tabiatın önemli olduğunu hissettiriyor ama görüyorsunuz ki bazen sokaklarda çöpler atılmış su kirlenmiş veya birisi çöplerden bir şeyler ayıklıyor o da sizin size hüzün veriyor Evet, maalesef öyle. Doktorun <gülüyor> güzelliğinin farkındayız. Ama harekete geçmeye gelince hiçbirimiz bir şey yapmıyoruz. Hani ben çocuğuma küçükken yerlere çöp atmaması gerektiğini öğretmiştim. Ama kendim zaman zaman atıyordum. Sonra çocuğuma öğrettiğim şeyi kendim yapıyorum diye utandım. Ve ben de yere bir şey atmamaya başladım. Hala daha kendimi disipline etmeye çalışıyorum. Galiba çok çaba sarf etmemiz gerekiyor bu değişim için. Yani bizim evet kuşlar, böcekler hayat çok güzel. hepimiz çok seviyoruz. Doğaya aşığız hepimiz. Ama o aşık olduğumuz doğaya işte bir denize gittiğimizde plajlarımız çöplüğe dönüyor. Herkes içtiği sigaranın izmaritini orada bırakıyor. Yediğinin içtiğinin kağıdını, ambalajını sahilde bırakıp evlerine gidiyor maalesef. Evet bu bu çeşit hareketlerle her gün doğaya bir tokat atıyoruz gibi geliyor bana. Her gün her çöp atıldığında, her plastik şişe sokağa atıldığında bir tokat atıyoruz tabiata. Sonra tabiat da bize dönüyor koronavirüsle birlikte tokat atıyor. Tabii her her yapılan hareketin bir karşı hareketi oluyor. Ve tabiatın ıı, hareketi daha yavaş, daha yavaş geliyor ama geldiği zaman kuvvetli geliyor. Bu konudaki ıı, faslı ben şimdi kapatmak istiyorum. Ee, biraz da kadın olmanızla alakalı bölüme geçelim istiyorum. Siz ıı, Türkiye'de İzmir'den yolculuğunuz başlıyor ve Amerika'da ıı, dile kolay, yani kendi ülkesini terk edip. İzmit gibi bir şehirden çıkıp da Amerikalara gitmek, orada üniversite eğitimi almak, çalışma hayatının içinde olmak kolay olmasa gerek. Bir kadın olarak üstelik de mühendis sayısı çok azken hem dünyada hem Türkiye'de bir kadın mühendis olarak varlık gösterirken hem eğitim hem de kariyer hayatınızda hangi sorunlarla karşılaştınız ya da neleri gözlüyorsunuz? Kadınlar akademi dünyasında hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? Ne dersiniz? Kadınların hayatı kolay değil. Çünkü önce aileniz var, sonra işiniz var. Hem aileyi hem işi, benim iki tane çocuğum var. Onları devam ettirmek kolay değil. Ve iyi bir tempoyu erkekler gibi her gün, gece gündüz devam ettirmek, kolay değil benim öyle günlerim oldu ki dersim varken okuldan telefon ettiler çocuğunuz hasta gelin alın diye dersimi verecek başka birisini alelacele bulup çocuğumu almak için okula gittim Çünkü o benim için daha bir önemli iş ikinci planda kaldı her zaman ama eşim için öyle değil tabii onun İşi birinci planda, biz ikinci planda, aile ikinci planda, onu kötülemek istemiyorum ama genellikle öyle oluyor. İkinci bir sorun da kadınların çalışma tarzı biraz daha değişik. Kadınlar bence çok daha yaratıcı düşünüyorlar, çok daha değişik. Um, şimdi e, örnek vereyim. Mesela erkekler genellikle e, merdiven gibi düşünüyorlar. Bir step, ondan sonra öbür step, ondan sonra bir step, öbür step. Düz düz. Kadınlar A ağ gibi düşünüyorlar. Çünkü biz aynı anda bir sürü olayı yapıyoruz. A, aile var, a, çamaşır var, yemek yapılacak, doktora gidilecek, e, okulda işler var, talebeler ders verilecek ve aynı bir sürü olayı kafamızda aynı anda tutuyoruz. Onun için. Çok daha beynimizi çok daha verimli olarak kullanabiliyoruz. Bana öyle geliyor. Ve bir, bir sorun olduğu zaman bizde baya bir birikim var bu olayları idare edecek. Ama etrafımızdaki, ben benim etrafımda pek çok kişi mesela laboratuvarda bir kadının olması biraz rahatsız etti. Çünkü bir, kendilerine göre bir konuşma tarzları var, hayat tarzları var. Bir kadın olunca biraz daha kontrollü konuşma gerekiyor. Bazı yerlerde mesela bana kullanma izni verilmedi. Onu devamlı zorlamam gerekti. Onun için bazı şeyleri zorlamak gerekiyor. Ama bunun yanı sıra pek çok kişi de bu olayları gördükten sonra bana çok yani çok yardım etmek söyle söyle yani söyleyerek değerini veremem. Çok fazla yardım etti ve geri tepki yarataraktan daha büyük şanslar verildi bana. O onu da yani bir kötü bir şeyin olması gerekiyor ki daha iyi bir şey olsun bana öyle geliyor. Yani her her zorluk bana çok daha güzel dersler öğretti ve yolumu çok çok daha açtı. Gelemeyeceğim noktalara getirdi. Onu da söylemek istiyorum. Yani zor bu zor burada bırakıyorum dememek lazım. Ne yapabilirim? Kim bana yardım edebilir? Yani yardıma ihtiyacım var diyebilmek kadınlar için çok önemli. Onu birisine söylemeleri lazım. Ben kendi çocuklarıma da söylüyorum. Bir probleminiz varsa eğer kimseye söylemezseniz o sizin probleminiz. Eğer birisine söylerseniz o söylediğiniz kişinin problemi. Onun için biz bir problem olduğu zaman birisine söylememiz lazım ki problemi taşımıyoruz artık. Başkasına söyledik. Başkası ne yaparsa yapsın. Belki hiçbir şey yapmayacak. Ama siz söylemiş oldunuz. O, o önemli. Or oraya kadınların... Utanmadan ve sıkan, sıkılmadan Aa, böyle bir problemim var, a, bilmenizi istiyorum demeleri lazım. O önemli bir şey. İkinci bir veya üçüncü bir nokta. A, ben a, talebeleri a, bir işe almadan önce bir konuşuyorum talebelerle. Kız talebeler, işte bu iş şu kadar saatte bu kadar kazanacaksınız. Kız talebeler tamam hocam teşekkür ederim diyorlar. Erkek talebeler hiçbir tanesi öyle demedi. Hocam iki dolar daha fazla verebilir misiniz? Hocam üç dolar hepsi böyle birazcık daha arttırmaya yol parasını verecek misiniz? Ama kız talebelerin bir tanesi bile birazcık arttırabilir misiniz demedi. Onu değerimizi bilip birazcık daha verebilir misiniz diyebilmemiz lazım. Onu kadınlar söylemiyorlar ve onu ben zamanla kendim öğrendim. Ben de bilmiyordum. Bana biraz daha verebilir misiniz? Bana öyle geldi ki hep bana verilen o benim hakkım. Benim hakkım bu kadarmış diye kabul ediyordum. <gülüyor> ama şimdi onu hiçbir zaman öyle kabul etmek istemiyorum. Benim hakkım daha da çok diye düşünüyorum. Belki kendime ona inanmıyorum ama... Onu söylüyorum, yani bana verdiğiniz bu mu, ben hakkımın daha çok olduğunu düşünüyorum diyebiliyorum. Onu kendimizi zorlayarak, onu söyleyebilmemiz lazım. Hakkımız daha çok, daha benim değerim daha çok. Hiçbir zaman kendimizi aşağıdan görmememiz lazım. Çok güzel detaylar da bunlar. İkisinde de, pek çoğunda da hani katılmamak mümkün değil ben kendi kişisel hikayeme de dönüp baktığımda hakikaten biz utanırdık yani biraz daha fazla maaş istemeye ya da zam istemeye yani sanki hani istersek kötülük yapmış olacakmışız gibi. Halbuki niye yani hakkımız niye istemeyelim ya da bir başkası dediğiniz gibi bir engelle karşılaştığımızda bir sorun yaşadığımızda biz bunu dile getirmediğimiz sürece o sorunu yaşamaya devam edeceğiz. Oysa bu sorunu ortaya koysak ve çözülmesini talep etsek talepkar olduğumuz için karşı taraf bir şey yapmak zorunda kalacak ve sorundan kurtulacağız belki de. Çok güzeldi. Bir başkası akademisyen de olsanız işinizden önce ailenizin gelmesi ama eşlerin bu genel olarak hep öyle evet. zaten. Eşler için birinci öncelik iş sonra aile. Bunun değişmesi gerekiyor öyle değil mi? Yani eğer kadın için öncelik önce aile ve işse, erkek için de öncelik önce aile ve iş olmak zorunda değil mi? Ve acaba eşlerin kafasını nasıl değiştirmeliyiz? Bu kadının evdeki yükünü omuzlayabilmeleri, onların da bu yükü paylaşmaları için. Benim eşim değişti. 35-40 yıl sürdü ama. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> 35 <senden> vardı. <gülüyor> Bravo. 35-40 yıl sürdü ama çünkü şimdi bir şey olduğu zaman eskiden eşimle aile hayatımdan bir şey olduğu zaman bana iyi bir zam geldiği zaman biraz bilmiyorum rahatsız oluyordu şimdi gurur duyuyor bir sebepten gurur duyuyor bir şey olduğu zaman gurur duyuyor ve yardım etmek istiyor onu hissediyorum <gülüyor> ve takdirde ediyorum ama bu değişme uzun sürdü bence gelecek nesillerde de bu yavaş yavaş değişiyor çünkü artık her ailede az çok iki kişinin çalışması gerekiyor tek tek maaşla dönmüyor aileler çoğu çocukların bir hasta çocuk varsa artık ortam çok değişti ve kadınların kadınların dünyadaki yerleri de daha görünür bir hale geldi. Yüksek makamlarda kadınları görüyoruz ve onların başarılı olduğunu da görüyoruz. Erkeklere karşı bir takım basınçlar yaratılıyor. Bunu kabul etmeniz lazım. Artık bu böyle. Dünya değişti. Dünya 50 sene öncesinin dünyası değil. Bugün farklı ve önemli olan size gene başka bir örnek vereyim baya oluyor uzun zaman önce işte çok büyük zorluklarla karşılaştım ve evde söylüyordum eşime artık bugün, bugün gidip işe gidip kimseyi görmek istemiyorum çok çok kötüyüm bugün işe gitmek istemiyorum dedim bir gün bana dönerekten ne diyorsun gidip en güzel kıyafetini giyip Gideceksin herkese günaydın diyerekten ofisine gideceksin dedi. Ve o kapı orada. <gülüyor> kapı orada dedi. Ben de gidip içimden üzülüyorum. Hiç kimseyi görmek istemiyorum ama oraya gittim. Günaydın, iyi günler <gülüyor> diyerekten o... Onu yapabildim. Mühim olan a, kafa olarak kendimizi oraya, o noktaya itmek. İyi hissediyoruz veya kötü hissediyoruz. Bilhassa kötü hissettiğimiz zamanlarda sanki hiçbir şey yokmuş gibi daha kuvvetli gözükerekten, a, gülümseyerekten, hiçbir şey yokmuş gibi el sıkaraktan a, işimize devam etmemiz gerekiyor. O önemli. Küsüme diye bir şey yok bizim dünyamızda. Küsmeyeceğiz, geri adım atmayacağız. Bir de güzel bir şey söylediniz, eşim değişti dediniz. Hani eşim değişti, yılında. değişti. Eşinizin değişmesine sebep olan sizsiniz. Siz değiştiğiniz için eşiniz de mecburen değişmek zorunda kaldı. Bu yüzden kadın örgütleri kadınların değişimi için çabalıyor. Eğer çünkü kadın değiştiği zaman birin hani şey gibi okyanusa atılan bir damla taş gibi halka halka halka halka kadının çevresi bütün çevresi bir şekilde ama az, ama çok, ama yavaş, ama hızlı bir şekilde değişiyor. O yüzden de kadınların değişimi gerçekten de destekliyoruz. Umarız sizin yaptığımız bu söyleşiyi de izleyen bir kadının, en az bir kadının düşünceleri değişir. O değişince dünyası da bütün dünyada değişir diyoruz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleşiydi kabul ettiğiniz için, katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Çok teşekkür ederim. Um, i̇nşallah um, tekrar görüşürüz ve um, bu o, bana bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Çok sağ olun.